Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladığı tht Geometri Soru Bankası kitabında benzerlik konusundaki temel orantı ile ilgili kazanım testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. D ile BC birbirine paralel verilmiş. Temel orantı teoremi var. Direkt tekrarlı gideceğimizi koldan kola geçişte ne yapıyorduk? Yukarıdan aşağı oranlamalar birbirine eşittir. Yani 6 bölü x eksi 1 eşittir. 9 bölü x artı 1 dersek. Sadeleştirilmemizi de yapalım. 3'e böl 3, 3'e böl 2 Buradan işler işler yaptığımız zaman 2x artı 2 eşittir 3x eksi 3 yaptı. Bunu buraya bunu buraya atarsak 5 eşittir x yaptı. Zaten bizden de x isteniyor. Birinci soru denizli oldu. Geldik ki şimdi burada bir temel oran var sayılar burada. X bilinmeyen burada önce sayılardan başlayalım. 8 bölü 6 yukarıdan aşağıya 8 bölü 6 oran var. Nedir o da 4 bölü 3'tür. Hocam burası 4K burası 3K'dır. E sonra buradaki üçgendeki oran orantıyı kullanacak olursak. Hocam 3 bölü 4, 3 bölü 4'e eşit diyebiliriz. Ya da kısacası 3K'daki 3 ise K yerine 1 yazılmış gibi. 4K'daki de direkt kaç yapar? 4 yapar. Kısalaştırın artık bazı işlemleri. İkinci soru. Ceyhan oldu. Geldik 3'e. Hocam paralelikler var ama temel orantı ararız değil mi Par paralelikler olduğunda? Kelebek ya da temel orantı ararız. Yok. E ne yapacağız? İşte biz oluşturacağız. Hop şuradan bir paralel çizince. Hocam şurada paralel kenarlar oluştu. 5 iken 5, üçgen 3, 3 oldu. Burada da bir temel orantı oluştu. Eee koldan kola geçiş yukarıdan aşağı oranlamalar birbirine eşit. 5 bölü 3 eşittir. 2x eksi 1 bölü x artı 1 diyeceğiz. İşler dışlar. 5x artı 5 eşittir. 3x eksi 3 olur. 2x eşittir. Buradan 5x artı 5 eşittir. 6x pardon şurası 6x eksi 3 oldu. Buradan bunu buraya attık. Bunu da buraya attık. Yani 3'ü eksi 3'ü buraya attık. 8 eşittir x mi oldu? Evet. X i 8 i bulduk. Bizden cd uzunluğu isteyen yalnız dikkat. CD'ye uzunluğu da nedir arkadaşlar? Ee, şunlar 3x artı 1 eksi 1 Onlar da gitti 3x yaptı. X yerine 8 yazarsak cevapta kaç yapar? 24 Yapar. Üçüncü soru Edremit oldu. Geldik 4'e. Evet Kara Fatma K iken Ali Kara 2K verilmiş. Şurası K iken 2K verilmiş. AB artı AC de verilmiş bize. AB artı AC de verilmiş. Tamam. Buluruz şimdi. Dur. Şimdi gençler 2'ye 1 oran var mı? Var. Parayak var mı? Var. E şu üçgende ayrı düşünelim. Yandaki üçgende ayrı düşünelim. E hocam buradaki üçgende 2'ye 1 oran var. 2a ise burası a'dır. Burada da 2'ye 1 oran var. Burada da 2b ise burası b midir? Evet. AB AC yani 3a ile 3b'nin toplamını bize kaç vermiş? 18 vermiş. A B de buradan böylelikle kaç çıkar? 6 çıkar. Bizden AD AH isteniyor. Ya yani 2a 2b isteniyor. O da kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? Şimdi a artı b artıysa 2 artı gibi de 12 yapar Yani cevap balıkesir oldu 4. soruda Geldik 5. soruya Burada ne var? Açı ortaylık var Bak paralelik de var. Tamam temel orantı var ama Niye açı ortaylığı vermiş? Genelde hem paralelik Hem açı ortaylık olunca Z'ye dikkat edin Z'den dolayı bak nokta açısı oldu Ana noktaya nokta. ikiz kenar 4 ise 4 oldu. E şimdi temel orantı Uygulayabilirim. 6 bölü 4 Eşittir. 9 bölü değil midir? Evet koldan kola geçiş e hocam 6x eşittir 36'dan x'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Yani cevap Cihan çıktı 5. soruda. Geldik 6'ya. Şunlar altta birleşiyor. K burası 2k burası 3k burası. Fd uzunluğu 3k. Cd uzunluğu 2k burası da k. E hocam 2k'daki 6 ise hani 2 3 1 oran varsa burada da 2 3 1 oran vardır. Yani burası 2n burası 3n burası da n midir? Evet koldan kola geçiş. E bc isteniyor. 2 en yani eşittir 6 ise eni buradan 3 buluruz. Toplamda bc uzunluğu da kaça eşit? Hocam 6 eni eşit. En yerine 3 yazarsam cevapta kaç çıkar? 18 çıkar. Yani 6. soru denizli çıktı arkadaşım. Ve böylelikle bu testi bitirdik. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda temel benzerlik teoreminde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.